Yani bir yazar, bir aydın, akıl hastalarının içerisinde 10 ay Cumhuriyet Hale'de ilk defa tutulmuş. Ve bakın cinayet işlemiş akıl hastaları 7 kişi öldürdüler benim zamanımda. Evet. ay içerisinde 7 kişi oluyor akıl hastaları. Yani bu çok büyük bir olay. Evet. Siz hiçbir yazarın ayaklarından zincirle, yatağa 50 santimlik zincirle vurulup 45 gün tutulduğunu gördünüz mü? Görmedik. Bağıran, çağıran, ağlayan yerlerde debelenenler. Onun içinde bir insanı 10 ay tutmak ne demektir? Evet. 10 10 dakika duramazsınız. Sizi koysalar 10 dakika duramazsınız. Evet. Mesela gözün önünde elektroşok yapılıyordu hastalara. Sıradan. Doğal ihtiyaçlarını bilmiyor adamlar. Evet. Bilmiyorlar. Hı -hı. E böyle bir ortamda 300 kişi var. Nasıl olur ortalık? Oooh. Oh. <gülüyor> e ben nasıl anlatayım mı? Eee feryatlar, figa mesela bak pis kokudan diyor içeri giremiyorduk diyor adam. Doktor bayılmış içeri girince artık odanın şedeten. Ben, beni orada 10 ay tuttular ve sonunda da beraat ettim, geçmiş olsun dediler, gönderdiler. Yani 9 yani ay e, hücrede tutuldum, 10 ay akıl hastanesinde tutuldum. E, sonra da savcı e, Türk kavminin, İslam milletinden sözümün suçun unsuru olmadığını söyledi, mütalaa verdi, mahkemede kabul etti, beraat ettik. Beni o zamanlar rahmetli Bakırköy Akıl Hastanesinin başhekimi olan Yıldırım Aktunan'ın yene götürdüler. Bütün gazetecileri toplandılar. Ee, hadi bakalım öptediler elindeler. Yıldırım Aktunan dediler. Yani hizaya gelmiş oluyorum. Yani Kesinlikle. ben el. Ben dedim yani el öpecek bir şey yok dedim yani el öpmedik, niçin el öpeyim dedim. Aa dediler olur mu öpmen lazım dediler. Bak gazeteciler de Benim fotoğrafım var şöyle, şu şekilde el öptürme resmi var. Bilmiyorum evet. yani. Gördünüz mü evet, siz? Evet. Gazetede evet, var. Gördüm. Onu şöyle göstertebilirim. Kafam böyle arkaya doğru gitmiş, o da elini yukarı yüzüme doğru kaldırmış. Zordan elini öptürüyor böyle. Yani ben de hizab olmuş oluyorum gibi herhalde düşündü bazı kişiler anladığım kadarıyla. Hı. Yani Yıldırım Akdunay'ı tenzih ederim bu şimdi vefat etmiş gitmiş. Ama yani çok acayip olaylardı. Basın bunu sürekli kullanıyordu. Akıl hastası aşağı, akıl hastası yukarı. Aman kitapları okumayın. Bu akıl hastasıdır tarzında. E, halen daha kullanılmaya devam ediyor. Tabii tabii. Daha e, mühümanist de kullanıyor. Tabii. tabii fotoğrafınızı